Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün arkadaşlar sizlere Discord'da kayıt botu altyapısını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar altyapıyı indirdikten sonra buradan token kısmına girip tokenimizi yapıştırıyoruz. Ardından nepm'e i yazıp modülleri yükleyeceğiz ve sonra node.yazıcam. Şimdi hemen buraya tekrardan noktaya yardım yazıyoruz kanalımıza gelip şimdi buradan alınacak rolluyoruz ve buradan biz kayıtsız onu seçiyoruz kayıtsız onu siz herhangi bir botla oturur olarak ayarlarsınız arkadaşlar arman erkek rol diyoruz buraya biz erkek rolümüze gidiyoruz arman kız rol diyeceğiz ve biz buradan kız rolümüze gideceğiz. arman kayıtçı rol diyeceğiz ve biz buradan kayıtçı rolümüze gireceğiz şimdi kaya hemen seni şöyle kayıt edelim Kayıtsız rolünü vereyim çünkü sen kayıtsızsın. Hı. Şimdi Kaya hemen e, kayıtsız rolün var tamam. Şimdi hemen buraya nokta E ediyorum. Anna seni etiketliyorum. Sonra Kaya sıfır dedim ve senin gönlünüzü bir Kaya olarak kaydetti ve erkek rolünü de verdim. Tabi vutun e, etkisi olması lazım arkadaşlar. Aksi takdirde etkisi olmazsa e, rolü alamaz veya rolü öpemez arkadaşlar. Şimdi. Tekrardan diyelim, ee, hemen bu sefer de kız olarak kaydedelim seni. Nokta e, K K'ya sıfır. Nokta K K'ya sıfır. K diye kaydedelim. tabi yaşını da belirtmek gerekiyor. Yaşını belirtmezsek olmuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, üye kaydettikten sonra da böyle E ile nokta K ile falan böyle üye kaydettikten sonra şöyle... Ee, toplam tire kayıt hesabımız arkadaşlar. Kayıt istatistiğini atıyor arkadaşlar. Videoda göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şöyle kaya 0 diye kaydedelim. Hatta kaya 0 diye kaydettik. Hani biz çalışmaz diyorsunuz. Ee, hemen şöyle kaya 4 diye kaydedelim. Ve gördüğünüz gibi isim doldu. Böylece kız önünde vermiş oldu arkadaşlar. Yani böyle güzel bir bot. Ee, hemen alçapıyı nasıl alacağınızı göstereyim. Açıklama kısmında verdiğim Discord sunucuma geleceksiniz arkadaşlar. Kayıt odası açılacak. Buradan emoji tıklayıp kayıt olacaksınız. Ardından abone nasıl asınız kanalını iyice okuyup. Buradan abone rolünü alma kanalını arkadaşlar. Ee, şu şekilde talih saat görülecek şekilde esas atacaksınız. Yetkililer size şu şekilde rolü verecekler. Buradan altyapılar kanalına geleceksiniz arkadaşlar. Ardından altyapılar kanalındaki e, sunucuya geleceksiniz. Buradan kayıt odası açılacak tekrardan. Buradan emoji tıklayacaksınız. Chat'e e, şu şekilde arkadaşlar beni etiketleyeceksiniz. Anladın özürlüsü ben de vereceğim ve bu şekilde alt ulaşabileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay.